Kıyamette inanırız Ölmezden evvel ölürüz Kıyamete inanırız Ölmezden evvel ölürüz Biz ahirette diriliriz Biz ahirette diriliriz Biz ahirette diriliriz, Biz ahirette diriliriz. Ahirette diriliriz Ölünce Hakk'a yürürüz Ölünce Hakk'a yürürüz Canlar evlenmez ahirette Melek gibiler elbette Canlar evlenmez ahirette Melek gibiler elbette Kıyamette diriliriz kıyamette Diriliriz kıyamette Diriliriz kıyamette Ölünce halka yürürüz Ölünce halka yürürüz Kervan inanın canlar Olalım Kamil insanlar Keron inanın canlar Olalım Kamil insanlar sonsuz yaşar inananlar sonsuz yaşar inananlar sonsuz yaşar inananlar sonsuz yaşar inananlar ölünce hakka yürürüz ölünce hakka yürürüz